Kardeşim merhaba arkadaşlar. Bugün biraz benim mantığımdan yola çıkarak bu 2023 seçimleri hakkında konuşacağım. Bu yılın seçimleri hakkında. Tam bu yıl içerisinde ilk ayda bakın. Bence yine Tayyip Erdoğan seçilecek. Çünkü adamın yürüyüşünde bile bir asalet var. Bir güven şerse işi var. Adam bir yürüyor, bir yürüyor. Dünya ayaklarının altında yürüyor ya adam öyle bir adam yani adam öyle bir adam şimdi seçilecek adamın gerçekten onun gibi bir adam olması lazım yuburunu vuracak böyle hasmet akacak direk para para mara söylem değil çat böyle bir vuracak ortalık yıkılacak vesveren olacak bütün ee, ülkeler ayakların altına serilecek. Frazası, Almanyası, Amerikası, Rusu, Çinlisi. Hiç de baş kaldıramayacak. Bu adamın ölüsü bile seçilir ki abi. Bana ne ben pek bu yönden bakmıyorum ama adam her türlü seçilir bakın. Bu yönde benim sözüm var. Seçilmezse şerefsizdir. Çünkü adam öyle bir arkasına güç almış ki Korkusuz milletini bile Korkutur bakın Korkusuz milletini bile korkutur ee, Şey yani Hiç kimse ona da kafa tutamaz Nefati Erbakan Ne ıvır zıvır hani Hiçbirisinin kafa tutma ihtimali yok Çünkü Tamam ne kadar adamın hatası olursa olsun Ne kadar yanlış yollara Soktuysa soktu ama Gerçekten drama yol açmasına gerek yok bu işlerin bu adam yerine başka bir tane adam gelemez bir20 yıl daha bu adam yönetir 1 20 yıl daha bu adam yönetir, yönetir bu adamın üsüm de yönetir yani hani eğer bir 50 yıl daha bir 50 yıl daha yaşamak olsa adam herhalde bir 50 yıl daha yönetir bu ülkeyi 70 yıl yönetir ama vazgeçmez bu ülkenin işini korumada korumaya koruma görevinden yani olay o yani şimdi ne diyeceksin ki mantık o adam zaten yönetici her şeyi yönetiyor imam power 50 güs daha fazla 50 yıl daha fazla yaşasa var ya komik olur he. şimdi o ayrı bir konu da dalga geçmeyelim adam dava açar mava açar başımızda raya girer ben iyi partiyi destekliyorum ama ben Tabi seçileceklerini pek sanmıyorum. İlk yarıdaki oylar hiçbir zaman şey değildir arkadaşlar. O bir partilerin seçilmesini söyleyemez. Her türlü yine AK Parti yine Tayyip Erdoğan seçilecek. Yine Tayyip Erdoğan seçilecek, yine Tayyip Erdoğan seçilecek. Ben bunu söylüyorum. Bunu bu fikrimden beni vazgeçilecek adam varsa yazsın alta. Sen yalancısın. Sen olsun busun diye yazsın hadi cevabımı vereceğim vallahi bakın kafayı atarım cevabımı veririm bakın korkma ama Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan'dan korkarım adam devleti yönetiyor ya adam milleti yönetiyor 80 milyonluk 90 milyonluk milleti yönetiyor lan bu adam yani korkmayacağız da ne kimden korkacağız Allah'tan korkacağız bir Allah'tan bir de ondan korkacağız ama Allah, daha fazla Allah bizi daha fazla korkutur. O ayrı bir konu da. Şey. Bir bakıma. Yine seçileceğini söylüyorum. Çünkü ben bunu biliyorum kardeşim. Tahmin etmeme de gerek yok. Hiç kimsenin bana Allah söylemesine de gerek yok. Çünkü bu adam 20 yıldır seçildiyse. 20 yılda. Bu, bunları bu, bu şekilde. Hani bu sağlık sistemini düzeltip. Bu hale getirdiyse bir 20 yıl daha yaşasa daha fazlasını yapar bu adam. Hani ne zaman öleceğini bilemeyiz ama hani adam sonuçta bu ülkeyi iyi yönetiyor. Şu anda ekonomik durum bizi etkilemiş olabilir ama yani ne yazık ki mecburiyetten bu adam gücü, mü, gücü elimine ediyor şimdi. Ne diyebilirsin ki? Hiçbir şey diyemezsin. Adam ölsün adam ölmez. Adama bela okusan adama işlemez. Şey. Kötü bir diktatör desen olmaz. Başına bela gelir. Sen devlet dizi de, yandaş değilsin diyerekten seni tutuklayıp şeye bile atarlar. Mezarete yani. Bittin. Bittin. Ben o yüzden dolayı kötülemiyorum şimdi. Ya bu adam bir şey yapmadan bu ülkeyi düzelemezdi zaten abi. 20 yıl önceki Dönemlerden Şimdiki dönemlere gelmemize sağlayan Tayyip Erdoğan da Tayyip Erdoğan olacak Ama e, Hayat Bunu gerektirir Bazen de eleştirmek lazım Yani adam ne kadar iyi şeyler de yapmış da olsa Bu siyaseti o Bizim ağzımıza Lahmacun etti yani Her seferinde Siyaset konuşulması Çok saçma bir şey Bizim yaşlılarımız Ders konuşması gerekirken siyaset konuşuyor. Bunların hepsi e, Recep Tayyip Erdoğan sayesinde olan şeyler. Biraz bizi sorgulamamıza itiyor. eleştirmemize itiyor. Bu ayrı bir konu. Başvada böyle almayalım. Daha da fazla uzatmayalım. Bu kadar oldu. Bu kadar da görüşürüz. Bye bye. La,